IDEX Bey projesi sevdiğim ve inandığım bir proje. Geleceğime yatırım yaptığımı düşünüyorum. Bu sebeple bu projedeyim ve herkese tavsiye ederim.